Evet herkese merhaba. Bugün Üsküdar'daki ofisimizde size Ekrem hocamın Farkındalık kitabından bir bölüm okumak istiyorum. Eğer isterseniz, bir şey yapmak isterseniz bir yolunu bulursunuz. İstemezseniz de bir bahane bulursunuz. O zaman bahaneler bulmayıp yola çıkalım. Çünkü istek yolda gelir. Ne derseniz? Aileyi nasıl iyileştireceğimi bilince dünyayı da iyileştireceğimi inanıyorum. Çocuğun babaya olan ihtiyacı anne karnından itibaren başlar. Annenin hamilelik döneminde eşinden destek görmesi çok önemlidir. Annenin rahatlığı çocuğa da yansır ve anne karnında bile babanın sesini duyması çocuğa güven verir. Çocuklar aynı ve Karşı cinslerle ilgili davranış ve rolleri anne kadar babanın da varlığıyla edinirler. Kız ve erkek çocuklar için babalarıyla birlikte olmak aynı düzeyde önemlidir. Babanın eve geldiğinde çocuğa gününün nasıl geçtiğini sorması, onun anlattıklarını dikkatle dinlemesi, gün içinde yaptığı resimleri vesaire ilgiyle incelemesi, ve beğenisini göstermesi önemlidir. Çocuklarımızdan ilgimizi eksik etmeyelim.